Darararam, darararam, <gülüyor> biraz heyecan oluşturalım. <gülüyor> ee, evet. Kazanına e, kısmet olursa Umre ödülü vermeyi düşünüyoruz. <gülüyor> Çok... Heyecanla takip ettik. Belki uzadı biraz süre ama ondan e, günümüzün bahanesi olarak <gülüyor> konuya bağlayalım. <gülüyor> en güzel şahidi benim. Fırkat Atay Şahıs ve esnaf sigortası Emlak kredisi Oto hasar eksperi bize ulaşın. Telefon numaramız 040-30-33-09-41 Cep telefon numaramız 0176-76-33-44-45 Evet değerli dostlar, selamün Bu güzel Ramazan ayında huzurlarınızda olmaktan oldukça mutluluk duyuyoruz. Bugün Bergedorf Camii'deyiz. Çok değerli, kıymetli başkanım, sevgili Fedai ileri ile birlikteyiz. Bu güzel günümüzde inşallah, bu güzel Ramazan ayında inşallah uzun zamandan beri e, Bergedorf Camii'nin organize etmiş olduğu e, bir logo yarışması vardı. Bugün onun finalini beraber efendim. Sizlere sunacağız. Ben çok heyecanlıyım ve çok mutluyum böyle güzel güne şahitlik ettiğim için. Sevgili Başkanım hoş geldin. Evet hoş bulduk. Şimdi bugün inşallah bizlere daha doğrusu birlikte logo finalini kazanan o değerli tasarımcı dostumuzun ismini zikreteceğiz. Bununla alakalı bizlere inşallah tabii ki bilgilendireceksin. Efendim yüzlerce tasarım gelmiş bu, bulunuyor. Bu konuda da çok mutluyuz. Ee, tabii ki bu tasarımın e, yapan arkadaşlarımızın hepsinin ismini burada zikretmek mümkün değil. Kısıtlı bir vakitteyiz ama zannediyorum ilk beş tasarımcı evet. Evet. olan arkadaşlarımızın yani ilk beşe kalan, finale kalan arkadaşlarımızın ismini bugün zikredeceğiz. Evet. İnşallah size zaman zaman e, dijital olarak da yapılan tasarımları ve tasarımları icra eden sevgili tasarımcı kardeşlerimizin de e, isimlerini e, sunmuş olacağız efendim. Evet. evet. sevgili başkanım şu an bayağı e, kalabalık da bir ortamdayız. E, güzel bir caminiz var öncelikle onu söylemem lazım. E, ben birkaç defa gelebilme şansım oldu. Evet. Gerçekten çok güzel. Allah burayı yapanlardan da vesile olanlardan da razı olsun. Öncelikle sizi biraz tanıyalım diyorum. Evet. Ve siz değerli başkanım inşallah e, bugünkü e, logo tasarımı ile alakalı bizi bilgilendiriniz isimler de hatta zikrediniz. Evet. Ee, ona göre değerli cemaatimizi ve değerli seyircilerimizi de e, bu konuda bilgilendirmiş olalım. Akabinde bir de bilmeyenler için camimizin biyografisiyle alakalı bir bize, bilgi de sunarsanız çok mutlu oluruz. Tamam inşallah. Buyurun başkanım. Evet sevgili dostlar kıymetli kardeşim Erkan Bey e, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Bugün e, önemli bir gün derneğimiz adına, camimiz adına e, yaklaşık e, dokuz aydır evet, devam dokuz eden ay oldu, değil mi oldu. Geçen Doğru. sene Haziran ayında başlatmıştık evet. bu yarışmayı. Evet. Sizin de ifade ettiğiniz gibi yüze yakın bir logo tasarımı geldi. Maşallah. Eledik, eledik. Bugün son evet. veyahut ilk 5'e kalanları açıklayacağız inşallah. Maşallah. Onunla birlikte de kazananı da açıklayacağız. Çok güzel. Evet, Bergdorf-Kocetepe camimiz 1986 yılından beri di tip camiası altında faaliyet göstermekte. 1986. 86'dan Maşallah. beri. Evet. Burada tabi ee, bu camimizin oluşmasında evet. öncesinde emeği geçen başta büyüklerimiz olmak üzere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize yol gösterenler onlar. İnşallah biz de bize emanet edilen bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyoruz. Evet. Tabii katkıda bulunan Desteği olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hepisinden Allah razı olsun. Tabi bu arada vefat edenlerimiz de var. E, gani gani rahmet olsun. eylesin onlarda. Bize yoz gösterenler, babalarımız, amcalarımız. Şimdi her birinin ismini saymak, Çok Çok mutlaka doğru. arasında birisini unutacağız. Tabii, o açıdan doğru. hepsini... Hepsini iade edelim. Hepsini diyorsun, yad edelim. Vakit kısıtlı malum, biz logo çalışması tasarımıyla alakalı. Evet. Bilgilendirme alalım sizden. Nasıl bir usul vardı? neler yaptınız, tasarımları ne şekilde değerlendirdiniz, sonuçta böyle, tasarım yapan kardeşlerimiz de bu videoyu seyrediyor olacaklar. Onlar evet. da en azından bilmiş olurlar. Çok e, şeffaf bir şekilde e, bu sonuçları yaptığınızı biliyorum, sonuçlandırmayı evet. yaptığınızı biliyorum. Bana bahsetmiştir ama en azından e, bu kardeşlerimizin de, cemaatimizin de e, bir bilgisi olur. Akabinde bir de e, birinci kardeşimiz zannediyorsam hediye de alacak. Öyle evet, biliyorum. Evet. Hatta hediyelerden de bahsetseniz güzel olur herhalde. Olur. Tabii geçen sene e, Haziran'dan itibaren başlayan yarışmamız. Yüze yakın bir tasarım geldi. E, içerisinde eledik eledik. En son ilk, ilk beşe kalanları bugün inşallah belleyeceğiz. da dereceleri belirleyeceğiz. İnşallah. Şimdi e, DITIP Diyanet işte Türk İslam Birliği'nin logosunun yanında e, kendi camimize ait de bir logo oluşması düşüncesi meydana evet, geldi evet. onu da en iyi şekilde herkese ulaştıralım anlamında bir yarışma düzenledik işte bunlarda tabi yarışmanın da bir de ödülü olsun yani heyecanlı olsun diye tabii. işte kazananı kısmet olursa umre ödülü vermeye düşünüyoruz Ama çok güzel evet e, ikinci gelene ise İstanbul seyahatı çok iyi. hediyemiz var e, Ayrıca üçüncü gelene de bir Türkiye bileti e, hediyemiz olacak çok güzel. Yani bu şekilde düşün. keşke ben de katılsaydım. Evet. <gülüyor> evet. Bence çok güzel hediyeler gerçekten. İnşallah hepiniz birinci olursunuz derim gönülden ama bu mümkün değil tabii ki. İlla bir tabii, birinci olacak. Tabii, tabii. Ama şunu dile getirmekte fayda var. Ben tabii ki sevgili başkanımın bu konuda danışmanlığını yaptım. Kendim evet. grafik tasarımcı olduğum için gerçekten bütün tasarımlar birbirinden çok değerliydi. Çok güzeldi. Evet. Hepsi bu tasarımları yapan kardeşlerimizden de Allah razı olsun gerçekten. Evet. evet başkanım o zaman şöyle yapalım. Biraz sonra dijital olarak da zaten ekranda yayınlanacak. Sizler logoların şu, şu şekilde yapalım bence. Logo 5 diyelim şu şahsa aittir. Logo 4 şu şahsa aittir diye bir bilgilendirme yapalım. En sonunda da ee, üçüncü, ikinci ve birinci sunalım. Evet. En azından ilk beşe gelmiş olan kardeşlerimizin, tasarımcılarımızın isimlerini zikredelim. Onlar da bu vesileyle, çünkü dördüncü ve beşinciye hediye olmadığı için, en azından o güzel tasarımları yaptıkları için onların isimlerini zikrederek ufacık bir jest olmuş olsun. Tabii, tabii. Ee, Şimdi, böyle evet. bir sunum yaparsak güzel olur. Tabii, bence. inşallah. Şöyle düşünelim, ile ee, beşinciyi ayırt etmeden, Hı hı. İkisine de bu e, dereceyi verelim diyorum ben Çok güzel ha. tamam İşte bu e, dördüncü ve beşinci logolarımız Birisi Mehtap Korkmaz Hanımefendi'ye ait Mehtap Korkmaz Hanımefendi evet. Kendimizi tebrik ediyoruz bu ara evet. Bir diğeri de Ahmet Çelik Ahmet Peyfendi. Çelik kardeşimiz evet. Ona da e, teşekkür ediyoruz çok güzel. Yani dördüncü ile beşinciyi bu iki şahıs, evet. bu iki tasarımcı paylaşmış oldular. Gerçekten çok harika tasarımlardı. Evet. Allah razı olsun. Evet, Tabii. heyecanla üçüncüyü bekliyoruz sevgili başkanım. Evet, üçüncü, üçüncü logo kime ait? Üçüncü logomuz. Şöyle yapalım, darararam, darararam <gülüyor> biraz heyecan oluşturalım. <gülüyor> evet, evet, evet. Şimdi üçüncü logomuz da Hasan Akbaş kardeşimize ait. Hasan Akbaş, evet, evet. değerli dostlar, değerli cemaatimiz. Hasan Akbaş meyvekendi. Ee, üçüncülüğü almış oldu bu vesileyle. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Üçüncünün hediyesi neydi başkanım? Hemen bir zikredelim. Üçüncü tekrar. gelen logonun hediyesi de Türkiye bileti. Tamam. Hediyemiz. Türkiye biletini en yakın zamanda inşallah sevgili başkanlar alacaksınız. Evet. evet. Şimdi heyecanla ikinci gelen kardeşimizin veya Tasarımcımızın ismini alalım sevgili başkanım. Evet ikinci gelen tasarım. kendisinden buradan özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Türkiye'mizden katıldı. Ama maşallah. Evet kendisi yoğun çaba sarf etti. Ee, ve ayrıca bunun bir ayrı bir özelliği daha var. Bu evet. kardeşimiz ödülünü mevcut para olarak almak istemiyor ve hatta hediye olarak almak tamam. istemiyor. O e, hediyenin karşılığında bir hayır kurumuna bağış yapmak Maşallah istiyor. O anlamda bunu e, bu şekilde ifade etmemiz e, Çok yerindedir. Ünlendir, evet. İşte bu arkadaşımız, kardeşimiz de Uf Ufuk Meyvacı. Ufuk Meyvacı evet. beyefendi efendim ikinci olmuşlar. Tebrik ediyorum. Çok güzel bir tasarım, kesinlikle. Başkanımın da dediği gibi hediyesini Hayır için kullanmayı evet. tercih etti. Allah kabul etsin efendim şimdiden. Evet. Allah evet. razı olsun. Evet. evet sevgili başkanım şimdi geldik. Tabii ki günümüzün en önemli vaktine. Ee, değerli dostlar. Bergodof camisi için inşallah. Önümüzdeki uzun yıllar. Değil mi sevgili başkanım? İnşallah. Belki de sürekli bilemiyoruz. Bu zaman ne gösterir ona bakacağız. Ee, efendim yeni logo tasarımını yapan. Sevgili tasarımcımızın ismini değerli başkanım zikredecekler. Yani bugünkü birincinin ismini duyuyoruz. Buyurun başkanım. Evet e, bugünkü bilincimiz veyahut da yarışmamızın birincisi e, Yusuf Abidin Yıldız kardeşimiz. Kendisini tebrik ediyoruz. Evet. Gerçekten de böyle baktığım zaman ben logoyum bu camiye ait bir logoyum ifadesini Aynen veriyor. Ya, çok güzel. E, o anlamda e, Allah tebrik etmek gerekiyor. Hayırlı olsun, evet. uğurlu olsun. Bence çok güzel bir şekilde e, efendim birinciliği hak etmiş oluyor bu sevgili kardeşimiz. Evet. E, tebrikler. Evet başkanım. Ayrıca logo yarışmamıza katılan e, her tasarıma ve bu tasarımlarda emeği geçen her kardeşimize ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Gerçekten bizim için de güzel bir e, süreç oldu. Heyecanla takip ettik. Belki uzadı biraz süre ama ondan e, günümüzün bahanesi olarak konuya bağlayalım. En güzel şahidi benim sevgili evet. başkanım. <gülüyor> güzel. Evet. Ayrıca Erkan Ak kardeşimize de e, bize göstermiş olduğu bu e, sabırdan dolayı da ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Memnuniyetle sevgili evet, başkanım. Evet bütün arkadaşların emeğine, evet, kalemine sağlık. Gerçekten güzel bir yarışma olduğunu düşünüyoruz. Evet. Ee, ve bütün katılımcılara tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ve Eyvallah. siz değerli kardeşlerime de ayrıca teşekkür ederim. O yüzden ben bugüne şahitlik ettiğim için aslında ben size çok teşekkür ediyorum. Evet. Uzun sürede beni danışman olarak da aldığınız için yanınızda buna da çok teşekkür ediyorum. Çünkü benim için de e, çok önemli hatıralardan bir tanesi olacak. Evet. E, bizim bu biliyorsunuz Bökmaştırası Merkez Cami'deki o minareler yapıldığında da o zaman da o tasarım yapılırken... E, Tasarımı ben yapmadım ama en azından boyalamada, boyamada efendim, e, elimizin emeği var. Evet. O da uzun yıllar kendi evlatlarımı anlatabilme imkanımı oluşturdu. O yüzden böyle güzel zamanlarda e, olmaktan da çok mutluyuz. Evet, değerli dostlar, hepinize sonsuz teşekkür ediyoruz. Bizler bütün tasarımı yapan kardeşlerimize, tasarımcılarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Gerçekten hepsi birbirinden güzeldi. Efendim, bizi de evinizde ağırladığınız için sizlere de çok teşekkür ediyoruz. Hürmetler efendim, başka bir programda tekrar görüşmek üzere inşallah. Selam. Fırkat Atay, ihr Ansprechpartner in Sachen private und gewerbliche Versicherung. Baufinanzierung, Kfz-Unfallgutachten, telefonisch erreichen Sie uns unter 040 für Hamburg, 30330941, 0941 mobil 0176 Tina